Zeytinburnu Avrasya Hastanesi önemli bir değerini kaybetti sevgili seyirciler. Tıp camiasında adıyla güven veren Başarılı Kardiyoloji Bölüm Başkanı Profesör Dr. Mehmet Meriç için hastane önünde tören düzenlendi. Duygu dolanların yaşandığı törende mesai arkadaşları Mehmet Hoca'yı son yolculuğuna uğurladı. Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Mehmet Meriç'in vefatı dolayısıyla hastanede düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Avrasya Hastanesi yönetim kurulu üyeleri, doktorları, sağlık çalışanları bir araya geldi. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu, Başhekim Profesör Doktor Ali Rıza Cenal, Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Esat Akıncı, Kardiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Habib Çil konuşma yaparak mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü paylaştı. Çin'i yaparken gitti ve çalışma masasında veda etti bizlere. Mekanı cennet olsun. Bize müdahale şansı tanımadan ki 15 yıl önce bir kez daha hayatta kazandırmayı başarmıştık kendisini. Bu şekilde aramızdan ayrışı bizim için kahredici oldu. Mesleğini çok seviyordu. Ve iki gün önce de işine sabah saat yedi de burada olmak üzere gelmişti. Maalesef odasında ani bir arrest dediğimiz kalp ölümü, kalp durmasıyla... Ee, hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun. Kanal 58 olarak Avrasya Hastanesi'nin sevilen hocası Meriç Allah'tan rahmet. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz.